bir yere gittim de Vallahi sonra bile takım arkadaşlar benim resimlerine bakacaklar. arkadaşlar. Evet. Öyleyse <gülüyor> hoca bunları daha iyi <gülüyor> anlatıyor <gülüyor> onu <gülüyor> Türkiye temsil yani köy takım. Bir de daha hikaye yani köyden çıkacaksın ki köyden Türkiye'ye siz temsili burası. Evet, Baniçalı Elif şey. dört 4'lük. Kırklanta gibi gençler yani. yani şunların üzerine bakınca insanlar gurur duyuyor. Sinyonuz baktığınız açık olsun. Size forma tak çektik. Bu da Azizler ne oradık basın manajeri. Artık ilerle. Size... <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Afiyet olsun anne. Hoş geldiniz hocam. <gülüyor> Sağ olun. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Hadiye koşsun Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Arbaşlıdır ellerimizi kutluyor, İyi eğlenceler diliyor. Sağ Parti Milletvekilimiz Ahmet Arbaşlı. Otur abi Doğru kız. Ha. <gülüyor>